Hadi koş arabayı al. Ne? Kuzey'in küçük arabası var. Aa, evet. Kuzey sürebiliyor musun sen arabayı? Benim sürdüğüm gibi sürebiliyor musun? Bak bakalım hadi. Dön, dön, dön, dön. Hadi devam bakalım. Dön dön. Kaza mı yaptın? Evet. Aa, aa. <gülüyor> Kimi çağıralım? Çekici. Çekici. Çekici çağıracağız. Evet. <gülüyor> Kuzey. <gülüyor> Kuzey çekici çağırın. Kuzey kaza yaptı. Kuzey polis gibi sürüyor. Bakın. Aa! Düştü. Kuzey düştü. Kalkar mısın? Kalk. Kalk. Kalk. Kalkarız. Hadi bakalım. Geldim abi. <gülüyor> İyi misiniz beyefendi? Geçmiş olsun. Buyurun. Kuzey kaza mı yaptı? Lanet. <gülüyor> Hadi arabana devam et. Yetişemiyorum Kuzey'e. Kuzey çok hızlı araba sürüyor. Evet. Evet, sen geçtin. Bak, arkadaşın da senin gibi sürüyor. Hızlı sürüyor. Bakın. Bakın, arkadaşın da sürüyor. Polis misin? Hadi polis ol bakalım. Kuzey polis oldu. Kuzey, sen araba sürmeni çok mu seviyorsun? Evet. Arabayı sürüyorsun. Artık benim. Bu artık senin. Eve, tütü. Eve mı onu? Olmaz abi eve götürmek olmaz. Çünkü bu kreşte koymak gerekiyor. Ay esin benim. Evet, esin Aha! Kuzey, sen bugün kreşte misin? Evet. Yangın mı var? Evet. Nerede? Orada. Evet. Orada, çabuk hadi yangını söndür o zaman. Evet. Suları döküyor musun? Evet. Ne yapalım? Kuzey, oyun oynuyor kendi kendine. Kuzey, Kuzey, Kuzey, Kuzey, bu, bunun kırmızı arabası vardı. Nerede oğlum? Hadi bul çabuk, koş. koş. Kırmızı arabayla gitmene gerek yok. Koşarak gidebilirsin. Hadi bakalım, kırmızı arabası var bir de bunun. Evet, kırmızı arabayı sür bakalım. Kırmızı arabanı sür. Oo, çok hızlı gidiyor Kuzey. Ama yavaş gitmeliyiz değil mi? Ayaklarımızı oraya mı koyuyoruz Kuzey? Ve sürdü. Evet sürüyorsun. mi? Oradan çıkılmıyor ama normalde oradan çıkılmaması lazım. Bak gördün mü düştün. Bakın. Evet onu silmemiz lazım. Çok ıslanmış yağmur olmuş bakın. Bakın ya ya Kuzey yağmur mu yağdı? Abi. Sil sil. Silelim anne, siliners misin? <gülüyor> <gülüyor> sil. bakalım. Sen de sil. Nasılsa <gülüyor> sen Oyuncakları siliyorsun. Kuzey oyuncakları siliyor. <gülüyor> Çok mu sallanıyorsun. de <gülüyor> takastı. <gülüyor> <gülüyor>